Hepinize selam arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla birlikteyiz. Bugün arkadaşlar Minecraft'ta survival oynuyoruz. Survival serisine başlıyoruz. 1.17 survival hatta. Biliyorsunuz ki bayağıdır Minecraft'ları çekiyorum kanalda. Hep PvP ile alakalı, Soal Games ile alakalı veya Skyward'la alakalı şeyler vesaire vesaire. Ama artık arkadaşlarımla birlikte veya tek başıma yapacağım serilere geçiyorum. Şimdi bir proje başlatıyoruz. Biliyorsunuz ki yabancı içeriklerde, yabancı YouTuber'larda yapılan içerik var. Minecraft SMP yani Survival Multiplayer arkadaşlar. SMP'nin açılımı bu. Biz bir Discord sunucusu açıyoruz ve orada 17 yaş üzeri, mikrofonu temiz olan güzel insanlar Muhabbeti güzel insanlar ve beraber oynayabileceğimiz eğlenceli insanlar arıyoruz. Kanala abone olmayanları sayısı yüzde olarak çok fazla arkadaşlar. Aşağıdan abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Like atarak bize destek olabilirsiniz. Yorum atmayı unutmayın. Ve bunu Taha'yla birlikte yapacağız. Taha'yla birlikte bu sunucuyu kurduk. Umarım siz de gelirsiniz. Bizim şu anda bu sunucunun başlangıç videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Şu anda biz bu sunucunun başlangıç videosundayız. Gördüğünüz gibi Taha'yla birlikte. Gel ama bile tipsiz bir şekilde. O bir çıplak arkadaşlar. Ben de saman adamım. Birlikte takılacağız. Evet, hoş geldin. Hoş geldin. <Gülüyor> <Herkes> <gülüyor> o, salak ya? O <gülüyor> evet. Yeni server aşağıda. Eee? Aşağıdan gelin. Discord'u var ama by the arkadaşlar. <gülüyor> evet. Başkası evet. olması da zorunlu. Çünkü Aynen öyle. Saçma sapan insanlara girip troll edebiliriz. Evet biz sunucunun... Yine de bozmamız lazım. Evet sunucunun bir kısmını da kayıtı alıyoruz arkadaşlar. Yani başvuruyu gerçekten karşılayan insanları alıyoruz. Ve bu M veya Geriz modu roleplay'lerine giriş gibi yani. Biz de bu sunucunun içerisinde roleplay yapacağız yani. Şu anda küçük bir yer gibi gözüküyor ama ileride köy gibi bir şey kurduğumuz zaman... Gerçekten güzel olacak ve insanların video çekebilmesi serbest yani diğer insanlar da video çekebiliyorlar. Öyle yani. Evet şimdi başlayalım abi ben odun kırıyorum yavaş yavaş. Takla. Bir şey diyeceğim. <gülüyor> Efendim. Gerçekten takla attığını düşündün mü? <gülüyor> Kafamı döndürdüm. Tamam, ben de o zaman hayvan birazcık keselim, sonra beraber madene ineriz. Ben biraz taş, taş şey yapmak için ekipa yapmak için aşağı iniyorum. Tamamdır, ben de birkaç tane hayvan görmüştüm burada, oradan bir yemek alayım. Özgünüm arkadaşlar, sizi öldürüyorum ama gerçekten yeme ihtiyacım var. Sadece bu yüzden öldürüyorum size. Umarım beni affedersiniz öbür tarafta. Sonuçta vodeli pulligin olduğu için arkadaşlar, balta birazcık zor kullanılıyor, tahta balta tabi. Zaten e, tahta baltına daha iyi bir balta alabilirsiniz yani zor değil. Beraber şey de başlamayı düşünüyoruz. Böyle yani ben düşünüyordum aslında ama Taha'da bir gün ayarlarsak eğer Yani gerçekten çok imkansız ama Ayarlarsak eğer bir gün arkadaşlar Böyle modlu minecraft'a falan başlayacağız yani. Taş evet. balta eyvallah. Hazır paket. Hazır paket böyle bir ya ismi olan, mesela tek kit ya da kendi Taha'nın hazırladığı bir pakette başlamayı düşünüyoruz kendi hazır paketi. Ya önceden hazırlanmış ya da benim hazırladığım, hangisini ister misin? ona karar veririz ya. Ama hazır paketlerde de şey şimdi, kadar sevdiğimiz şeyler yok. Hayır evet, katılıyorum, ee, o yüzden onu konuşmak <gülüyor> lazım. Modu Minecraft istiyorsanız da videoyu başladan bir beğenin arkadaşlar. Bir, bir like bir yorum atmayı unutmayın ben zaten videonun başında büyük ihtimalle bir konuşma yapmışımdır. Her beğeni like. ile like. ilgili. Hayır beğeni bir like dedim ben. Evet. Evet. Pardon değiştiriyorum. Her beğeni bir... Ben bunu baya Minecraft evinin ilk zamanlarında falan bir düşünüyorum o demişti hatta. Arkadaşlar beğeniler hiçbir şey değil. Bir arada şey vardı. Arkadaşlar yakında YouTube'da abone olma ücretli olacak. O yüzden hemen abone olun gibi bir Aa, şeyler vardı. Evet, Hatırlıyor musun Hatırladım. o da resimli evet onu da. Bana taş versene bir 3 tane. Kazma yapacağım. Yeniyim. Tamamdır. 3 tane dedi bir kardeşim o evet, sen Sayman misin? mı yok? Orada 3 tane var. Hayır 2 tane var. <gülüyor> <gülüyor> Al. Ha. Sağ gelip. Geri 1 oldu varmış. şimdi. Bak. sana geldi bir tane attın ya yere. Bak. Ben sayamamışım. <gülüyor> Bana taş versene bir yani. Taş mı? Şekerizekalı <gülüyor> <gülüyor> mısın? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Al. Yeni sürüm gelince bu e, terroru üst sürüme taşacağız değil mi? Uyumlu oluyormuş zaten. Evet 1.18'i bekliyoruz zaten. Aslında beklediğimiz asla sürüm 1.18 arkadaşlar. Ee, 1.18'de gerçekten de bir umut ışığı veriyor yani 1.18. Ben bu kadar beklemedim hiçbir şeyi. Sürümü. Ee, Ward'ın muhabbetleri var. Ward'ın 1.18'i gelecekmiş vesaire vesaire. Gordon Umarım. ne yapıyordu ki? Bu orada ne yapıyor? Gibi orada hiçbir şey yapmıyor biliyor musun? Bu orada abi sessiz bir adam e ayak Sen çıkartıyor musun? seni direkt bıçılıyor yani. Direkt bıçaklıyor yani. Öldürüyor seni. Madenlerin en alt kısımlarında yaşayan bir yaratık diyebiliriz. Ama en çok sevdiğim şey arkadaşlar 118'de. Galiba 118 olacaktı onlar veya 119'un bilmiyorum da. Hayır. Tamam, babanı bırakıyorum. Babanı bırakıyorum. Dikey çankı aşağı doğru çekecekler. Orada dağlar gelecek. Dağlar ve madenler. The Forest gibi yani. 118. Evet, 1.18'de ama da olabilir. Bilmiyorum. Tam bilgim katman yok. Katman daha geliyor diye biliyorum aşağı doğru. Katman kayısından sonra. Sanırım, sadece burada şey var, kömür var ya. Hiçbir şey yok ya. Bu arada Cadılar Bayramı'nın özel, az önce gördüğünüz gibi Cadılar bayramı özel. İskeletlerde vesaire vesaire kafalarında şey var arkadaşlar. Bal Balkabağ. e, Balkabağı var. Ee, bu da Yıllar Bayramı'nın bir e, şeyi, bir sürprizi. sürprizi. Ee, ben şu an videoyu 31 Ekim'de çekiyorum o yüzden böyle. 31 Ekim'deyiz bu lan? Evet 31 Ekim'deyiz. Bay 31 çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Şey İtem gidiyor mu İtem gidiyor mu İtem gidiyor mu, <gülüyor> İtem gidiyor mu? İtemlerimiz düşsün mi düşmesin mi <gülüyor> Çabuk Bir şey düşme ne Düşsün mi düşmesin mi Gitsin bir... ee... mi Arkadaşlar Şu anda anket bırakıyorum <gülüyor> Ben de, de bir bunun anketi olsun SMP sonuçta gitsin bir gitsin mi Her gitsin. videoya bırakamazsan da, topluluk kısmında anketi bırakıyorum arkadaşlar İtemlerimiz düşsün mü düşmesin mi İtemlerimiz düşsün mü düşmesin mi Bunu bırakıyorum arkadaşlar Gidin bir basın yav He buldu buldu mandalinin girişini buldu Girdim içeri o ben değilim. Nasıl yani? Bakan değil miyim valla? He? Ta bu şey sen, sen bu kim? Ana! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu arada kız erkekle gelebilirsiniz arkadaşlar. Hiç ailem yapmıyoruz. Kupul olarak da gelebilirsiniz. Evet kaplı olarak da gelebilirsiniz sıkıntı yok. Gel. Yatamıyorum. Canavar var, canavarlar, canavar var... Canavar var, var. Oha burayı ne arayarak açtın lan? <gülüyor> Adam önceden zanamış geleceği görmüş. <gülüyor> Daha inyon mu bir de burada? E canavar var diyor. Kömür yok mu? Attım ya sana. Attım ya sana diye şimdi ya. <gülüyor> acayip bir çocuk ya. Harika yataklarımız da bizde zaten ne yapalım i̇şte, abi check point'i buraya al gel. Gerçek bir maden girişi bulup demir kırmalıyım. Taşın var mı taşın? 53 e, tane. 3 e, tane var. mi çok az. 53, e, 53. E, ha şey ocak yapsana. O zaman e, ne yapalım? Gerçek bir maden girişi. Serinin Benim... burada sonuna gelelim bu bölümün. Ne? Benim gerçek bir maden girişi bulmam lazım. Bu bölüm değil Casper. Bu bölüm değil. Bu bölüm değil. Sana ciddi şekeri vermeyeceğim tamam mı? İlk önce uslu bir çocuk olup derslerini iyi getirmen lazım. Hangi de? Neyse, umarım serinin bu bölümünü beğenmişsinizdir. Bu bölüm bir pilot bölüm arkadaşlar. Yani tanıtım oldu aslında. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmediyse aşağıdan kötü beğenmeyin. Yanında bugün taha vardı. Evet. Hoşça kalın.